Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Nasılsınız sevgili Yay ve Oğlak arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Kasım'a kadar ekstrapartner tarot açılımı yapacağım. Yalnız öncesinde tabii ki kanalımın tanıtımını yapmak durumundayım sevgili arkadaşlar. Benim eski kanalım kapanı verdi. Kapanlıktan sonra ne yaptım? Pes etmedim. Çaypalı aşk hayatınız kanalımı tekrar açtım. Kasım ayı yüklemelerini yaptım sevgili arkadaşlarım. Kasım ayında ilişkileriniz nasıl geçecek? Yüklemelerini yaptım. Sizleri oraya aboneliğe bekliyorum. Ben zaten burada ilişki açılımını yapıyorum. Ex partner açılımlarını her tür açılımları yaptığım için hani dedim aynı şeyleri hep yapmayayım. İlişkilerle alakalı değişik şeyler yüklemeliyim. Değişik şeyler çekmeliyim. Arkadaşlar hep iyi şeyleri bilmeyelim. Biraz da hayatımızın kötü taraflarını da bilelim. Ne yaptım? Sevgili arkadaşlar ilişkilerimizi etkileyenler kim? kimlere karşı dikkatli olmalıyız mutluluğumuzu istemeyenler kim partnerimizle aramıza girmeye çalışanlar öz Türkçesi düşmanlarımız kim ilişkilerde kimlere karşı dikkatli olmalıyız videolarını çektim sevgili arkadaşlar kanalıma yükledim yükledim ama yayınlamadım şu anda gizlideler bu videolarımı yayınladıktan bir gün sonra yayınlayabilirim onları her an yayınlayabilirim şu anda hazır vaziyette sevgili arkadaşlar sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum daha sonra değişik videolarımda gelecek ve bir sürpriz kanalım daha gelecek karşınıza sevgili arkadaşlar çengül durmuyor hep sizler için çalışacak hadi bakalım güzel insanlar sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum aboneliğinizi bekliyorum hepiniz tek tek ele alındınız evliler eksler sevgililer aman allahım platonikler yalnızlar artık bundan sonra böyle tek tek tek Hepiniz ele alınacaksınız sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım neler çıktı neler o düşmanlar hakkınızda neler düşünüyor aman Allah'ım sizleri çay balı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum sevgili yayva oğlak arkadaşlarım şimdi 30 Kasım'a kadar eks partner tarot açılımı önce yay arkadaşımdan başlıyorum ardından oğlak arkadaşımıza doğru geçiş yapacağız bakayım eksler küsler ne düşünüyorlar canlar Tekrar geriye dönüş var mı? Yoksa da akıllarından, kalplerinden ne geçiyor? Evet yine yalan makinası geldi. Ben ona yalan makinası diyeceğim artık hadi bakalım. Bu kart da çok geldi. Çok geldi, çok geldi. Hep geriye bakış. Evet sevgili yay arkadaşım, güzel insan açılımımıza dönelim. Evet karşı partnerde böyle bir geçmiş hem bitirme var. Şimdi bu genel açılım olduğu için. Tek taraflı bakmayalım olaya. Yani hem bitirenler var hem de yeniden böyle bir kimlik değişimi diyelim biz buna. Kabuk atma diyelim sevgili arkadaşlar. Tıpkı yılanın kabuk atması gibi bir yenilenme durumu var. Geçmişi bitirme bir yenilenme. Siz de aynı şekliyle kurtuluş yaşamak istiyorsunuz. Sevgili yay kardeşim kurtuluş yaşamak istiyorsunuz. Artık geçmişin dertleri sıkıntıları her neydi ise bunlardan artık tamamen sıyrılıp kurtulmak istiyorsunuz karşı tarafla da aynısınız bakın hiç fark etmiyor her iki tarafta yenilenme derdinde siz bu raddeye gelindiğinde bakın geriye bakış yapıyorsunuz artık ben yenilendim savaştan arındım benim savaşım bitti diyorsunuz siz burada karşı taraf hem yenileniyor hem de burada korkulu bir hal bir savaş durumları içerisinde sevgili arkadaşlar burada ise ortak nokta Nasıl burada siz ortak noktaysanız aynı burada da aynı. Hiç farkı yok. Yoğun duygular. Arada bir yoğun duygular. Bir taraf savaş halinde, diğer taraf savaşı çoktan bitirmiş, geriye bakış yapıyor. Amma ve velakin burada bir illegal yalan dolan durumu geldi sevgili yay arkadaşım. Şöyle bir bakalım mı? Bu yalan dolanla neyin nesi? Hadi bakalım. Şimdi usulen biraz karıştıralım. Bakalım. Karşı partner siyahlara bürülmüş. Evet. Aman da aman. Hmm, tamam durum anlaşıldı. Sevgili yay ya arkadaşım güzel insan sizi kaybetmemek için bakın geçmişin olumsuzluğunu bitirmiş bu insan. Yenilenmiş yani. Belki de geçmişte olumsuz duygulara mı sahipti? Sizi mi üzüyordu? Sizi mi kırıyordu? Bitirmiş o vaziyetini. Yenilenmiş bir vaziyette sizin karşınıza çıkma derdinde bu insan... Sizin tabi ki bu vaziyetiniz karşısında, vaziyet karşısında bakın aman Allah'ım hayal kırıklığını görüyor musunuz? Çünkü bunu yapan da karşı taraf. Niçin? Sevgili yayı arkadaşımı kaybetmemek için. Aman Allah'ım üstüne bir de hayal kırıklığı, pişmanlık, üzüntü yetmedi hala üzüntü. Ben yayı kaybediyorum aman Allah'ım yay bana bakmıyor ama kim demiş onu yay ona bakmıyor diye bakın yayın da size karşı hayranlığı var değil mi yaylar ah ah ah karşı taraf bakın ebedi doyum istiyor aşk istiyor mutluluk istiyor sizinle sizinse korkularınız var bir yerde korkularınız var sevgili yaylar karşı taraf askıya alıyor sizde dikkatli olmak durumundayım ben gerçekleri kabulleniyorum bir şeyler engel diyorsunuz ya karşı tarafta engel var ya sizden tarafta pek azize uzize gelmediği için sevgili arkadaşlarım burada ya karşı taraf engelli ya da sizler tarafında engeller olduğu için benim dikkatli olmam lazım diyorsunuz aile meseleme dikkat etmeliyim karşı tarafta zaten bir şeyleri askıya alıyor yanlış anlaşılmasın tabii ki sizden tarafta da burada engeller var karşı tarafta da engeller var bazı arkadaşlar için söylüyorum hani burada şu anda engel yay tarafındaysa bu tarafta yok bu taraftaysa yay tarafında yok her iki tarafta engelli burada gerçeği kabulleniyorum dikkatli olmalıyım diyeceksiniz 30 Kasım'a kadarki duygularınız bu olacak sevgili yay arkadaşlarım karşı tarafta ne yapıyor bak da öyle gitti böyle gitti şöyle yaptı olmadı e ne yapalım ben de askıya alırım diyor durum bu sevgili yay arkadaşlarım güzel insanlarda fazla kurcalamayalım ki çok da böyle kötü yerlere doğru gitmesin ne diyor her iki tarafa da Aslında siz burada çok eşit çıktınız Çok ilginç Her ikinize söylüyor melek Birbirinize sevgi yollayın diyor Bakın sevgi yolla diyor Ama ben diyorum ki birbirinize siz sevgi yollayın Aslında her iki tarafta birbirini istiyor Ama gelin görün ki Aman Allah'ım Senin sevgin karanlığı aydınlatacak Kalplere sevgi tohumları ekecek Ve o sevginin pembe gülleri senin için açacak diyor. her iki tarafa söylüyor sevgili arkadaşlar her ikinize söylemekte bu yüzden neyse siz birazcık dinlenin dinlenin karşı tarafı dinlensin evet böyle bir hafiften engellerden dolayı bir miktar böyle bir dengesizliğimiz de var sevgili arkadaşlar biraz dengesiz durumlarımız da var hem istiyoruz hem bir yerde engelleri aşamıyoruz hem bir yerde tam olarak ortak noktada anlaşamıyoruz. Tuhaf tuhaf gel git işlerimiz var. İnsan olarak hepimizde var bu yok değil. Şöyle bir dinleyin sevgili yaylar kafayı dinleyin bir toparlanın ondan sonrasında bakacağız bakalım. Şimdi yay arkadaşlarımızın açılımını tamamladık. Şimdi oğlak arkadaşlarımız bakalım benim ah çilekeş oğlaklar çilekeş. Ne diyoruz sevgili oğlak arkadaşlarım aman Allah'ım söylemeyeyim diyorum ben söylemeyeceğim zaten de sizin düşmanlar ama yani ben sizi çayfanı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum sevgili arkadaşlarım bakın düşmanlarınız ne yapmış tamam hadi bakalım aman Allah'ım unutamıyorum şimdi sevgili oğlak arkadaşımın 30 Kasım'a kadar ex partner taraf açılımı karşı taraf iki büyüklüğüm Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu akşam böyle bir engeldi. Aldı başına gidiyor. Nereye gidiyor bu ilişkiler bilmiyorum ki sevgili arkadaşlar. Çok engelli çıktık biz ya. Niye böyle oldu? Bu azize nedir bu aşk ilişkilerinde? Bu azizeyi niye atamıyoruz biz? Atamayız değil mi? Atamıyoruz. Şimdi bunu tabii ki sadece eş diyemeyiz. Anne, baba, abla, abi gibi yani bunlar. Genelimiz, genel olarak söylüyorum. Engel var. Evet sevgili oğlak arkadaşım, güzel insan, karşı partner hasta, kayıpta, kendini kayıpta hissediyor. Kayıpta, ne kayıbında hissediyor? Ben oğlağı kaybettim diyor, bitti diyor. Oğlağa gelince ise, oğlakcım, sevgili kardeşim hem barışmak istiyorsun, ateşlerden hem canlılık istiyorsun, hem de bir yerde de karşı taraf hafif hafif böyle bir öfke durumun var. Karşı taraf sizi kaybettiğini düşünüyor. Bundan dolayı kendisini içsel olarak, ruhen, Kayıp da hissediyor. Kayıp kartıdır bu. Kayıp da hissediyor. Ama gelin görün ki bir yerde bir kısıtlılık durumu var. Kim bu kısıtlı olan? Sevgili oğlak arkadaşım. Çünkü engel sizin tarafta görüldüğü için siz bağlısınız. El ayak bağlı. Önümü göremiyorum, kıpırdayamıyorum. Karşı taraf ise... Bir yenilenme durumu var sevgili arkadaşlarım. Şu vaziyeti bir anda bir kenara bırakacak. Ben niçin kendimi kayıklı hissediyorum? Ben niçin kendimi düşkün hissediyorum düşüncesiyle. Bakın burada ya, ta da, ya tamamen sizi bitirecek bu insan ya da bir kabuk atma durumu var. Bir yenilenme durumu gelecek bu insanı bir süre sonra sevgili oğlak arkadaşım. Burada ise bakın bir bandajdan sıyrılma durumu çıktı. Ben da yemem dünya kadar mutluluk. Bir bandajdan sıyrılma durumları var. Acaba bandajdan sıyrılmak isteyen, engelli olan, ortada bir engel olan, sevgili oğlak arkadaşım mı? Karşı partner mi? Bakalım mı sevgili oğlaklar? Burada bir engel durumları var sevgili arkadaşlarım. Evet, hmm. Karşı partner sizinle ortak noktada anlaşmak istiyor. Siz de bakın tamam. Siz de aynen siz de bakın. Bir süre sonra ben her zaman söylüyorum kartlar bu şekilde gidebilir. Kartlar bu şekilde gidebilir. Buraya gelindiğinde hem bandajlardan sıyrılmak istiyorsunuz. Her iki tarafta aslında. Çünkü engel durumları var. Engel gibi durumlarda bandaj sıyrılmasından söz eder. Sevgili arkadaşlarım aradan birkaç gün geçiyor. Veya bir hafta gibi bir zaman geçiyor. Karşı taraf ne yapıyor? Ben diyor oğlakla ortak noktada anlaşırsam zafere doğru giderim diyor evet her iki tarafı kastediyor bu Siz de aynı şekliyle karşı tarafı sahipleneceksiniz veya sahiplenmek isteyeceksiniz ilişkileri düzeltmek demektir küslerin barışı demektir ardından zafer geliyor der sevgili oğlak arkadaşım size de aynı şekliyle karşı taraf için de aynı şekliyle geçerlidir başlar biraz kötü geldi ama daha sonra olay tatlıya bağlandı hadi bakalım daha fazla açıp da Böyle kötü kartları getirmeyelim değil mi? Hazır böyle birbirinizle ortak noktada anlaşmışken. Sizde barış çıktı çok güzel. Sevgili oğlak arkadaşım tamam diyor artık. Melek diyor ki değiştiniz siz. Değişimi kucakla diyor. Değişti çünkü karşı tarafta değişiyor. Değişimi kucakla. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacakmış. Sevgili oğlak arkadaşım ve karşı partneriniz. Evet. Evet. İlişkileri düzeltmek demektir. Sizlerde barış çıktı. Sevgili yay ve oğlak arkadaşlarımızın açılımlarını tamamladık. 30 Kasım'a kadar sevgili arkadaşlarım tekrarlamak durumundayım. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum. İlişkileriniz için Kasım ayı yüklemelerini yaptım. Birkaç gün içerisinde ikinci videolarım gelecek. İlişkilerde kimlere karşı dikkatli olmalısınız? Düşmanlarınız kim? Sizleri kıskananlar kim? sevgili arkadaşlarım bu kaçmaz aman Allah'ım oğlak bayanları özellikle oğlak bayanları lütfen lütfen bunu kaçırmayın bayanlara söylüyorum benden söylemesi bu kadar daha fazla söylemeyeceğim tamam hadi bakalım sevgili arkadaşlarım çay Pala aşk hayatınız kanalıma sizlere davet ediyorum aboneliğinizi bekliyorum ve daha sonra sürpriz bir kanalım daha gelecek karşınıza sizleri seviyorum her şey gönlünüzce olsun tatlı ya da bağlanlı inşallah bozulmasın Kötü olmasın hiçbir şey. Mutluluklar mutluluğumuzu artırsın. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Ve kocaman öpüyorum. Benim dürüst oğlaklarım ve yaylarım. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım. Hadi bye.